Arkadaşlar e, bugün yine çok eğlenceli yani çok eğlenceli bir bisiklet tanıtım videosuyla beraberiz. E, en son çektiğim yani en son ve ilk çektiğim bisiklet tanıtım videosunda kendi yeni aldığım bisiklet, Force serisi 811 kararlı bisikletimi tanıtmıştım e, ve yani genelde olumlu yorumlar, olumlu yorumlar geldi. Bir arkadaşımız hatta demiş ki. Ee, bir neydi? Şey yap <gülüyor> bu bisikletle ilgili biraz daha video at demiş. Ee, ben de zaten düşünüyorum artık yani biraz da böyle kanalı kanalın şeylerini biraz bisiklet de ekleyelim. Böyle spor da ekleyelim anlamında düşünüyorum. Bugün yanında mükemmel bir canavar olan Kararo Kararo yine Force serisi 750 modelini inceleyeceğiz. Cardano Force 750. Burada kime bisiklet diyeceksiniz? Siz de bisiklet mağazası mı diyeceksiniz? Yani sizin bisiklet mağazasında mı çalışıyorsunuz diyeceksiniz. Yani çalışmıyoruz. Bu babamın bisikleti benim. İyi bir bisiklet. Böyle iyi duruyor. Şimdi ee, isterseniz fazla sizi bekletmeden şöyle yine aynı mekana geldik. Önceki videomda çektiğimiz vous aussi vous allez tordre mais Yani çok da böyle başlangıç seviyesini ama andırmıyor. Ee, bu bisiklet hidrolik bir bisiklet yani frenleri hidrolik, direksiyonu da hidrolik. Ee, ve sonra vitessesi 26 jant. E, 26. Zaten bisiketin 26 jant da. E, şey vitessesi de 20, 24 vitess. Benim bisiketim 21'de. Ee, sonra kilitlenebilir maşa seçeneği sunuyor maşa seçeneği yani maşası benden birazcık uzun ee, sonra hidrolikler hidrolik hidrolikler olduğu gibi böyle yaylanmaz çok kaliteli hidrolikler aslında ee, maşası içine biraz değişik giriyor yani açıkçası maşasını ben beğendim ama yani çok beğenmedim neden diyeceksiniz ee, maşası böyle Kendi kendine giriyor Nasıl, Çok ağır bir giriyor Neden böyle ya Kilitleyince Hiç girmiyor Açınca Birazcık giriyor Yani şurada bir tane ışık hmm, Koyma bölümü var Şurada arka ışık Zaten koydum hmm, Sonra 26 vites sen yani fazla Aslında bu bisiklette yapılacak bir neydi böyle incelenecek bir e, özellik yok. Normal 26 jant. E, 20, 24 24'tiz. İki tekerlekliler maşalı hidrolik frenli bir dağ bisikleti bu. E, sonra ilk özelliklerine gelirsek 2 kart jant e, ve sonra gayet büyük tekerlekler var. Eee Shimano'nun fren setleri ve Shimano vitesler, full. Ee, pedalları, pedalları farklı marka, Shimano değil ama. Ee, çünkü... E, farklı marka Shimano değil. Yani... Önceki tanıttığımız bisikletle, yani benim bisikletim olan Carrara Force 610 modelinde e, şey vardı, yani, Shimano'ydu şurada pedallar, Shimano yazıyordu. Bunun tekerlek candesimano yani farklı şey söyleyeyim. Fren e, kalitelejikler bulunuyor. Yani bu kadar. Şimdi isterseniz bir test sürüşüne geçelim Şurada yine pompa var. Bu ne diye sorarsınız. O zaman geçebiliriz test sürüşüne. Evet yeni Carrera Force 750 ile bir test sürüşü zaman. Bakalım sürüşünü beğenecek misin? Tabii ki böyle bir büyük bisiklet andırıyor ve şurası biraz daha böyle eğimli. Yani Force 610'dan. Şimdi şöyle bir isterseniz direksiyonu bunu da gayet büyük. Şöyle bir çıkış yapabiliriz izninizle. Şimdi fazla hızlanmayacağım yani dediğim gibi. Şu an vites birdeyiz gördüğünüz gibi. Biraz bu yani bunlar manuel olduğu için şimdi vites arttırayım. Vitesleri hızlı atıyor. Yani iyi kullanırsanız zaten Shimano'nun bütün vitesleri hızlı ve iyi atıyor, zarif atıyor. Yani bir de yağlarsanız yani dediğim gibi iyi kullanırsanız iyi. 8'e geçti şu an. Şöyle bir yol yapalım abi. Şu an bir e, gidiyoruz. Şöyle öne eğeyim arkadaşlar. gidiyoruz. Şöyle. Gidiyoruz. Kasis. Oha. ama kasislerde kurtarıyor. Öyle de aptal bir süspansiyonu yok. Neyse sizinki onun bütün süspansiyonlarda böyle oluyor? Yani ne ne? Ee, bu da yani bir marka, hakaret edemeyeceğim. İyi yani babamın bisikleti. Şimdi biraz üst, üst seviye, hız, hız sınırını deneyeceğim. şöyle gidelim. Önü ikiye alalım. Spor var. spora. Bu aslında çok hızlı gidiyor var ya. Yani benimkini vitesi 8'e geçtiği için geçebilir geçebiliriz diyorum onun dışında ikisi de çok hızlı araçlar yani hız için alacaksanız gerçekten iyi çünkü bak yine aynı yoldan gidiyorum şu an basayım şöyle bir insanlığı görsün elimde de kamerayı elimle tuttuğum için frenleri gayet iyi abc yok ama olsun hilik şu an basmıyorum ve iyi gidiyor kasiz hop geçtik böyle bir diski çekeceğim sonra sizin için daha iyi anlayın şu an gidiyor sürene sürene basacağım birazdan durma şey işte. Sonra şöyle vitesi bir alıp Fark edelim şöyle. Ayşşşş su Yani sonuç olarak e, bisiklet iyi bir bisiklet. E, gayet iyi bir maşalı. Pardışan e, denemeden geliyorum. Saat 16.30 yani kaç? E, 14.15 16'ya yani saat 3'ü 3.30 mu ya neden hesaplayamam <gülüyor> işte saat 16.30 ee, denemeden geliyorum birazcık yorgun yani, okulumuzun denemesi kendinizi denemek diye kullanılıyor sınav yani şu anlık e, bu bisikleti tanıttım arkadaşlar sizlerle umarım tanıtıma beğenmişsinizdir ee, ne güzel. Güzel değil yani Güzel yani. Al, alınan bir bisiklet. Şurada bir var. Alınabilir bir bisiklet. Çok hızlı gidiyor. Ee, sonra konforlu gayet. Şehir içi kullanımlar için güzel. Zaten e, neydi? Dağ inişleri için aşırı güzel. Ee, o zaman arkadaşlar e, videomuzu bitirelim. E, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı yani like atmayı ee, Kanma abone değilyseniz de abone olmayı unutmayın Siz seviyorum hoşça kalın görüşürüz